Herkese tekrar can merhaba arkadaşlar bugün bir 840 pek tanışıyorum pekimiz tamamen bitti arkadaşlar artık tamamen oynayabiliriz oyunumuzu fps fps buz bir şekilde geliyor bitti tamamen bitti kılıçtan da anlaşılıyordur kılıçlar e, şey pvp içindir ve parlattık kılıçları ve küçük olmasını istedik açıkçası market şekli de böyle pekimizin size şimdi nasıl e, pvp attırdığını göstereyim bu pekin bu hmm. ee, her şeyi çizgi film gibi gerçekten çizgi film gibi efektler var o, o oyunda ve çıkıyor bence sen git dostum ya git git vallahi git <gülüyor> git dedim gitmedi kirize bak ya şimdi onu eleyelim de aklı başına gelsin kirize bak sen ne hareketler yapıyor ya ama dostum sen şimdi bir sürü canın kayboldu ki bu arada nasıl pvp attırdığını görüyorsunuz zaten baya iyi şey açısından. Bu arada elmalar değişikti. Elmaları gerçekten ya değişik değildi de normalde değiştirdim. O sorunu da çözdüm yani. Kaç kere öldün? Yine mi geleceksin ya? Ben olsam hiç gelmeyi düşünmezdim Arkadaşlar kaçıncı kez ölecek bu adam Neredeyse kill kastım bu adamla ya Kill müdürü oldum olsun olsun aga. Biz diğer takıma gidelim. <gülüyor> en iyisi. <gülüyor> bak hep böyle olur bak. Sen başka bir takıma gidersin. O takım mı eleyene kadar senin gelirler yatağını kurarlar. <gülüyor> Neyse böyle bir tekstur pekimiz var. Ee, şimdi Speedball direne geçelim size göstereyim. Heh, hoş geldiniz. Ya, en son Creative God bir çalışıyordum da. Dur size de yapayım attım. Dur Dört on. Butterfly like a bridge yapalım. Olmuyor ya. Ben yapınca olmayan adansı. İşte yünler bu şekil. Görüyorsunuz zaten. Şimdi E'ye basalım. Böyle yünler. Böyle. Bloklar böyle açıkçası. Ee, şimdi bedler böyle zaten ne var ki Heh. ender incisi şu şekil görüyorsunuz şöyle kullanalım kullanamadık Creative'den de nedense hiçbir şey kullanamıyorsun yani. öyle bir şey var neyse arkadaşlar bugün şey kreatifi düzelttim Gerçekten şeydi Bozuktu düzelttik Arkadaşım buraya geldi <gülüyor> Düzelttik Bu arada arkadaşlar makroyu bıraktım Gerçekten bıraktım ama <gülüyor> Evet arkadaşlar e, Lobiye geldik şimdi Bakın ateş topu şu şekil bir şey Günlerimiz şu şekil Başka kılıçlarımız kılıçlarımızı size gösterelim şöyle alalım bir tane kılıçları değiştirdim arkadaşlar daha böyle pvp atan bir kılıç yaptım zaten az önce gördünüz nasıl pvp attığımı ve market şeklini gördünüz gerçekten güzel bir market şekli vardı işte böyle parlak parlak parlak bir pek olsun istedim. Ee, şöyle e, a, yani alttan bakarsanız şöyle belli olur hangi kılıç oldu. Bu mesela ayrım bence ayrım. Bakayım evet demir kılıç. Tahta kılıç şu şekil karıştırmayın diye gösteriyorum bu arada. Zaten az önce gördüğünüz adama nasıl vurdum. O adam böyle şeydi. Böyle yani benim için görüntüsü önemli değil. Bununla PVP altın anlaşılabilir olsun o kadar. Yalnız benim pekim biraz anlaşılmaz olmuş. O da azıcık yakında düzeltilir. Siz abone olup like atmaya devam ederseniz ben böyle pekler çıkartmaya devam edeceğim. Ve video sonu Big God Bridge yapayım. Şöyle. Şu, o kadar gittim ki. Bak eskiden yapıyordum şimdi hiç yapamıyorum. Neyse ben önemli olan ben parlak bir pek olsun istedim. Zaten bunu anlıyorsunuzdur. Gerekli yerlerde olduğunu da biliyorsunuzdur. İşte marketten nasıl iron sword alınır. Nasıl demir kılıç alınır. Nasıl işte elmas kılıç alınır. Ben hem görüntüsü güzel hem de ee, piri pahattıran bir tek sürpek olsun istedim hem de FPS boost olmasını istedim ve böyleydi pekimiz bay bay arkadaşlar daha fazla istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın bay bay